Aa, ama e, şey e, havale konusu bunun biraz e, dışına çıkıyor çünkü havaleyi herkes geçirmiyor. Burada biraz e, hastanın yatkın olması da bu duruma söz konusu. Bazı hastalar işte 37.5 38'de de havale geçirebilirken nadir de olsa bazıları 39'lara geliyor ateşe ama hiçbir şekilde havale geçirmiyor. Yani bu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 yan yatırıp hani kendi eee sekresyonunda işte bazen kusabiliyor. E, Bu olmasın diye yan yatırmak lazım. E, etrafında ona zarar verebilecek cisimler varsa onlardan uzaklaştırıp geçmesini beklemek lazım. Geçtikten sonra da işte hastaneye e, getirmeleri gerekiyor. Yani uyku anında falan geçirme ihtimali Olabilir mi çocuklara? Yani çok ciddi bir ateşi varsa evet e, şey Sürekli yapabilir. Sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Ee, ama e, şöyle e, yani zaten o düzeyde bir rahatsızlığı varsa e, çocukların e, bir şekilde ya ağlar ya bunu dile getirir ve o şey uyuyamaz yani basit bir şekilde. Şimdi orada bu da e, bir paranoyak.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 O zaman işte zaten normal enfeksiyon gibi ateşi vardır, tedavisi uygulanıyorsa muhtemel muhtemelde öyle bir durum olmayacaktır. Ama dediğim gibi yüksek ateşi olur, hiç inmez, evde oral yolla verilen ateş düşürücülere rağmen inmezse o zaman tabii ki hastaneye getirilir, hastanede gerekli müdahaleler yapılır.